Sevgili takipçilerim, benim tarotlarım, 7 Ağustos, 1 Ağustos, 7 Ağustos haftası Sevgili koçlar nasılsınız hemen bakıyorum Oo, Bu ara kendi içinizdeki kırgın olduğunuz insanlarla yüzleşmek ve anahtarda tartışmalar söz konusu olabilir. Yapılan yanlışları sert ifade edip canınız sıkılabilir. Yani özellikle burada U harfi ve L harfi iş ekip arkadaşlarınızda biri varsa bundan uzak durmanız lazım. Patronunuzda A ve K harfi varsa sizin konumunuzla ilgili güzel bir değişimin aydınlanması söz konusu olacak. Bu ara özellikle yeni iş arayanlar için de göz hattı çok belirgin, renkli bir insandan çok büyük bir destek alarak yeni kapılarınızın fırsatının uçuşunu sağlayacaksınız. Bu yasal mahkeme çözmek istediğimiz konular, adalet noktasında yaşanan krizlerle ilgili noktada da güzel kapılarımız var. Özellikle burada K ve A harfiyle yasal probleminiz varsa aydınlığa geleceksiniz. Korkmanıza hiç gerek yok diyorum. Cesaret Size verilecek en güzel ödül. Ruhunuzdaki cesareti tamamladığınız takdirde hiçbir şey korktuğunuz gibi değil. Yeni eve taşınmak, yeni kurallar, yeni oluşumlar yaratmak istiyorsunuz. Evet doğru bir dönem çünkü son 3 aydır bu konuyla ilgili artık e, hani yorgunum ve yönümü belirlemek istiyorum dediğiniz takdirde krallık sizin evrenizde. Eğer aşıksanız ve yaşı olgun biriyle duygusal bir yolunuz varsa bu ilişki gerçekten güzel bir noktaya doğru ilerleyecek. Evli çiftlerde özellikle eşiniz ve sizde e, A ve L harfi ya da birinizde F harfi varsa... Tapu ile alakalı tartışmalar, toprakla ilgili oluşacak krizlerimiz var. Bu ara genç, sevgili gençler, ilişkinizde affetmek istediğiniz noktalarda sımsıkı sarılacaksınız. H ve N harfi olan biriyle barışma evreniz var. Bir de bu ara hisleriniz, duygularınız çok derin olabilir. Ufak tefek iş bağlantılarımızla ilgili maillerde başarı var. Hiç korkmanıza gerek yok. Bu hafta size farklı yıldızın, farklı tarotların enerjisi size çok güzel bir oluşum yarattırıyor. Korkmayın efendim. İlbağalar beğeniyoruz. Yorum yazıyoruz. Hemen bakın. Parasal hazineniz ve kredilerinizle alakalı olumsuz gördüğünüz birçok şey. devamlı ödeyebilir miyim? Arkama dönüp baktığınız evrede hiçbir polis olmayacağı herhangi bir risk altında olmayacağınız gözüküyor. Ama iş alanınızda özellikle 3 kişi dik bir ekip alanında çalışıyorsanız pasta dilimleri size ödül şeklinde olacak. Özellikle iş yerinizde S harfi, M ve A harfi biriyle gereksiz tartışmalardan kaynaklı diyalog bozukluğunuz olabilir. Bence hata yaparsınız. Ona adım atın çünkü o sizin enerjinize iyi geliyordu ve onu suçlu olarak görüyorsunuz. Suçlanmaya gerek suçlamaya gerek yok. Ayrılma fikri olan ve işimde ben burada esaretteyim ve yeni nokta arıyorum ve bir türlü bulamıyorum. Hayalime ait hep yalan işler çıkıyor diyorsanız. Evet güneş artık sizin istediğiniz kapıya aydınlık olacak. Burada da U harfi firmanızda olabilir. Y harfi olabilir, P harfi olabilir. Böyle bir iş anlaşması sizin yeniden doğmak ve başarıya ulaşmayı gösteriyor. Eğitim konusunda yapmak istediğiniz mühürleriniz var. Özellikle isminizde C ve A varsa ve L varsa işinizle ilgili ve eğitimlerinizle ilgili tamamlamanız gereken mühürleriniz var. Dikkat edin efendim. Aile içerisinde dede köklerimiz. Yani annenizin babası olabilir, babanızın babası olabilir. Bir sağlık problemi gündeme gelecek bu hafta. Sonrasında miras konularımız var. Toprak, arazi, haklarınıza ait birçok noktada verimlilik var diyorum. E, sevgili çiftlerde bu ara kalp kırıklıkları. Özellikle e, kadınlarda e, C ve I harfi varsa dilinizin kemiğini tutun. Çünkü hayatınızda L ve O harfi olan kişi ani bir karmaşa yaratabilir sizi terk edebilir diyorum yeni aşk arayanlar için muhteşem bir döngü var özellikle N harfi ve iyi harfi belirgin biriyle kitap okuyacağınız bir hayat renklilik var eski ilişkim geri dönecek mi diyorsanız evet kesinlikle dönecek e ağustosun 4'ü 7'si ve 9 arasında tekrar adım atacak bu da en çok böyle renkli renkli kıyafetler giyebilir çok fazla konuşabilir bu kişi sizin hayatınızla barışacak gözüküyor efendim ikizler beğeniyorsunuz, yorum yapıyorsunuz Birlikte devam ediyoruz Hemen ikizlere çekiyorum Hataları açık bir haftasınız Ve çevrenizdeki insanlar Sizin değişmenizi istiyor Ama siz devamlı kafanız böyle karışık Korkulu, endişeli bir dönem yaşıyor Olabilirsiniz, değişin Özellikle yatır ziyaret etmeniz gerekebilir. Konya Mevlana'yı ziyaret etmeniz gerekir. Çünkü burada beklediğiniz noktalarda ekstra kazançlarınız var. Deve yükü, hanenize hazine geliyor, miras iş paranız, primlerinizle alakalı bu dönem masaya yatıracağınız bir hafta olacak. Bence bunu doğru iletişim sağladığınızda sevgili kezler. Ne istiyorsanız Rabbim size tek tek iletişimle doğru ifade edecek. Üst düzey yöneticilerinizde özellikle K ve N harfi varsa sizi fazla zorluyor olabilir. İş, i̇şi istifa etmenizle uğraşıyor olabilirler. Kimsenin aklıyla hareket etmeyin. Ama alternatif iş, şart eğer bu işi ayarlamazsanız buradan kovulma riskiniz var. Dikkatli olun. Yeni iş arayanlar için kalbime göre bir göz anahtar bulamadım iş kapısı ama siz artık kendi mesleğinizi yapmanız lazım. Babanızda B ve A ve H harfi ya da annenizde bu harfler varsa size parasal konuda destek verecek ve bu destekle birlikte iş kapılarımızda büyük bir rahatlık söz konusu olacak. Devletle ilgili pürüz ve beklentiniz varsa devlet kapınızda özellikle hı <gülüyor> Er, Erdal gibi, Erhan gibi, Erol gibi birinin desteğiyle ya da E harfi kadının desteğiyle devlet kapınızda olumlu diyaloglar var. Hiç korkmanıza gerek yok. Bu kapıda size fırsat. Yasal mahkemelerimiz ve yasal yolculuklarımız var. Ateş püskürmeyin. Hem yolculuk başarı hem de yasal süreçler aydınlık evresinde. Kafanızda kurduğunuz ne problem varsa rahat ayaracak gözüküyor. Aşk konusunda esir düştüğünüz hayatlarınızda yepyeni bir kalbi veriyor. Ve bu kalple birlikte meditasyonunuz artacak. Hayatınıza girecek insanda C ve A harfi ya da S harfi olabilir. Bu da size mutluluk olacak. Evli çiftler için çocuk ve plan ve yolculuk evreniz var. Eşinizin işiyle alakalı uzun süredir beklediği kapılarda bir 5 ay daha sabırlı olmalı. Bir evde kavga çıkartmayı bırakın efendim. Çok öpüyorum. Mutlu kalın. Sevgili Yengeçler beğeni, yorum, takip Sevgili Yengeçler, özellikle R ve U harfi ya da A harfi olan iş çevrenizdeki insanla ilgili güzel giderken birileri aranızda sıkıntı yaratacak. Bu sıkıntı da sizin ışığınız parlakken konuşma tarzınız, enerjiniz aşağı çekilebilir. Hata yapmanıza ve saçma sapan olaylara kendinizi bu hafta kazan içerisinde görebilirsiniz. Dikkatli olun ve özellikle K ve A harfiyle Kaan gibi, Kenan gibi, ne bileyim Kamile gibi birinden de bir para konusunda çok büyük bir destek alıp parasal yaşadığınız, çöle dönmüş parasal yaşadığınız nokta artık köklenme, daha rahat bir evreye geçiş sağlayacaksınız. Cesaret, güzellik, gökyüzü size çok güzel bir güneşin ve yağmur sonrası gökkuşağının renklerini katacak. Maddi yaşadığınız krizler, mutsuzluklar, yaşadığınız beklentiler daha verimli bir haftaya geçiş sağlıyor. Bu ara bir de kendi içinizde maskeler takıp insanları takip ediyor olabilirsiniz. Görümceniz, eltiniz, eşinize ait sülayla ile alakalı noktada size dürüst olmadıkları için kendinizi devamlı kapatma evresindesiniz. Evet doğru karar çünkü eşinizle olan hukuku onlar bozmaya çalışacak ve evliliğimiz zarar görebilir. Aman uzak durun efendim. Özellikle de aile işi, eşinizle alakalı işleriniz varsa da yaptığınız işte büyümeler var ama siz parasal konuda biraz dağınık olduğunuz için para dengemimizi zora sokuyoruz. Artık tutum vakti, artık güç vakti Artık kendi içinizde mahkeme vakte diyorum kaza. Sevgiliniz geri dönecek miydi? Tebrikler. Bu kupa size ödül veriyor. Hatta G ve L harfi olan bir kişiyle barışmak, ismi E de olabilir. Bu kişiyle diyaloglar sözü. Bu ara çılgın ruhunuz var. Tatil, seyahat, kendinizi geliştirmek isteyebilir. Hatta eğitimle ilgili de yapmak istediğimiz bölümlerimiz var. Sosyoloji olabilir. Astroloji olabilir. İnsan üzerine yapacağımız fikirler size renk katacak. Abone olun. Hoşça kalın. Aslanlar beğeniyorsunuz, yazı yazıyorsunuz, keşfete düşürüyoruz. Evet dengeli, inanılmaz dualarınızın açık olacağı ve kafanızdaki bütün sorunların biteceği, kendinizi daha güçlü hissedeceğiniz... Bereket ve huzurla doğacağımız bir dönem. Bu hafta çok değerlen. İş konularımız, kapılarımız, fırsatlarımız ne istiyorsanız Allah size en iyisini nasip edecek. Çünkü hem yatırım anlamında hem de iş kapıları, mekan değişimleriyle ilgili yönetici, ekip arka çalıştığımız noktalarda gücünüze güç katacaksınız. Farkındalık yaratacaksınız ve artık kafanızda geçmiş ayet 7 yıllık sıkıntılar bitiyor. Kendi evremizdeki döngüye giriş, iskelette değilsiniz, doğmakla müsaitsiniz, doğduğunuz hayırlı olsun. Bu ara evli çiftlerimizde de güzel seyahatler, birbirimize ait noktalarda zaman ayıramadığımız ve birbirimizle alakalı noktada yaşadığımız krizleri önlemek ve anne ve babadan kaynakları, sorunları, ...düzeltmek istiyoruz ama evinizde sanki... ...bir negatif enerji var. Başkalarının... ...yarattığı enerjiden dolayı bir türlü... ...cinsel hayatımız, konuşma hayatımız... ...bizim istediğimiz gibi gitmiyor... Bol bol evinizi sirkeli suyla yıkayın. Çünkü sizi bitirmeye ve ayırmaya çalışan insanlar var. Dikkatli olun. Boşanmak isteyen ve boşanma konusuyla ilgili mücadele edenler tekrar bir aradasınız. Hatta çocuk tedavisi düşünebilirsiniz. Bu da size iyi gelecek. Evet devlet dairesi, devletle ilgili yapanlar, özellikle D, e, K harf olanlar da devletle ilgili beklentinizde çok olumluluk var. Sevgili gençler. Kendi boşluklarınızı, kendi duygusal evrelerinizi taşlandırmanız lazım. Ve ailede, annenizde Hatice ise, Hülya ise ya da babanız Hakan, Hüseyin ise onları çok fazla kırıyorsunuz. incitmeyin. ve bunları incittikçe kendi enerjinizde ciddi anlamda karışıklıklar söz konusu oluyor. Evet, ev taşınma mevzumuz var. Özellikle eşiniz bulunduğu noktada memnun değil. Aile binası, aileye yakın noktalarda artık huzursuzluklar var. Taşınmak istiyorsunuz. Ve özellikle şehir değişimi düşünen aslan çiftler için de şimdiden hayırlı olsun. Beğenin, öpüyorum. Sevgili Başaklar, beğene, yazı yazıyorsunuz, beni keşfete düşürüyorsunuz. Oo, sevgili Başaklar. Özellikle ekip arkadaşlarınız erkek ve yoğunluğumuz erkek ise burada bir sevgi dolu ve şansın size çok fazla oluşacağı bir hafta. Ee, kırgın olduğunuz, kızgın olduğunuz Y harfi, L harfi ya da A harfi kişiyle barışma dönemimiz ve iş yerinde yeni anlaşmalar, yeni imzalar ve konumunuzla alakalı noktada da beklediğiniz zaferi en iyi şekilde alacaksınız. Prim noktalarınız, 7 aydır bekliyorsanız bu primlerimizle ilgili haklarımız bize sunulacak. Oo, bir de ev anahtarı almak düşüncemizle ilgili ışığımız yanıyor ama paramız daha hazır değil kredi çekelim mi çekmeyelim mi karı koca ya da aileden alacağımız destek hatta şöyle söyleyeceğim ee, M harfi N harfi olan birinde ev konumuza çok büyük destek olacak ve bu destekle birlikte istediğimiz ev alıp birbirimize sarılacağız araç konumuzla alakalı özel özellikle sevgiliniz ya da eşinizle Y, A, K varsa kaza yapacak. Dikkatli olun diyorum. Eltinizde para kavruzları, bir hırsızlık konuşmaları. Yok evime geldin evimde kötü enerjiler yarattın konuşmaları. Eltinizin bir sorunu yok. Bence siz onu kıskanıyorsunuz. Bu olayı artık bitirmeniz lazım. Karı koca hayatınızla alakalı noktada da değişecek yenilikler size mutluluk ve huzur getirecek. Ama iletişim. İletişimle ilgili yaşadığınız sorunları bir an önce çözmeniz lazım sevgili çiftlerim. Yoksa her geçen gün kaoslar kaoslar söz konusu. Sevgili gençler kendi içinizdeki yalanlardan özellikle isminizde... İ, L, A belirginse kendi kendi hayallerinize yalanlar katıyorsunuz. Evet gideceğiniz yolculuklar doğru ama siz kendi yolculuğunuzla ilgili kararsızlıklarınız olduğu için kendi yönünüzü bulamıyorsunuz. Gerekiyorsa psikolojik desteğe ihtiyacınız var. Ondan sonra gökyüzü size mutluluk getirecek. Aşk isteyenler için bakıyorum. Hayallerinize erişmek için kendi içinizdeki korkuları yenin. Çok öpüyorum efendim araziler beğeni, yorum büyütüyoruz hep birlikte. Hemen bakıyorum. o iş kapınızdaki anahtarlar. Yani o kadar güzel bir noktaya oluşacak ki ve bu iş kapınızla ilgili yaşadığınız kalp kırıklıkları geride kalacak. Mesela e, N ve K ve u harfi varsa esaretten çıkıyoruz. İşlerindeki aksedikleri gül, peygamber efendimizin gül kokusu kadar bereketli bir döngüye gireceksiniz ve artık delilik dönemi değil kazanç ve verimlilik dönemi olacak. Yol seçimleri gideceğiniz yolculuklar size ekstra gücünüze güç katmanıza yardımcı olacak. Eğer ki e, annenizde e, a harfiyle başlıyorsa ya da m harfiyle başlıyorsa sağlık problemleri ve hastane konularımız söz konusu olacak. Dikkatli olun. Babanız ya da baba köklerinizde özellikle Abdullah gibi, Ali gibi, Ayşe gibi kişiler varsa... Baba köklerimizde çok büyük kaoslar, mal konularında çok büyük krizler yaşanacak ve bu krizler yasal olarak devam edecek ve sözlü şiddetler buraya bir an önce dengeyi kurmak lazım. İş hayatınızla ilgili başlamak istediğiniz yenilikler var. Yeni bir oluşum ve kendi işinizi yaratmak istiyorsanız özellikle renkli gözlü ya da gözleri iri insanlardan alacağınız destek artık işinizde büyümek. Doğumak ve doğurmak dediğimiz enerjilerin hat safada olacağı gözüküyor. Kader size iş konusunda ve paras konusunda çok güzel yenilikler yat yatır. Ama oradan oraya zıplamamanız lazım çünkü hayalleriniz devamlı farklı alanlara dağılıyor. O yüzden tek bir iş odaklanalım. Ondan sonra ne yapmak istiyorsanız yapın. Eğer şu an farklı alanlar olursa maddi kayıplar var. Çocuk çocuklarımızla ilgili düşüncelerimizle ilgili onlara yatırım fikrimiz var. Ama hanemize de yeni Kardeşiniz ya da abinizin eşinden çocuk sevinci yaşayabilirsiniz. Burada güzel kitap okuyacağımız ve eğitimlerimizle alakalı yarım kalan her şey yeniden start vereceğiz. Bir de nişanlıysanız nişanlınızın ailesinden kaynaklı para, takı konusunda kıyametler kopabilir. O yüzden de biraz ilişki terse düşebilir. Bu ara sağlığınıza, yeme ve besleme konusunda dikkat edin. Beğenin efendim. İlgili akrepler nasılsınız? Beğeni, yorum, kalp şöyle yapalım size şöyle kocaman hepiniz kalpsiniz beğenin lütfen hemen bakıyorum içinizdeki sezgiler parasal konudaki hayalleriniz kırılan bazı konularla ilgili yüzleşmeniz gerekiyor yani burada her şeyi Abartmaktan çok plansızlıklarınız olabilir. Bu yüzden de devamlı iyi niyetiniz ve merhametiniz aileniz, yakın çevreniz, yakın dostlarınızda hep iyi niyet mağdur oluyorsunuz. Artık bu gözlerinizi açın, kör bakmayın. Kör baktığınız sürece çatıda hep sorunlar, işinizdeki bu bilgeliğiniz, bu başarınız zarar görebilir. Z G I harfi olan bir dostumuz sizin işinizle ilgili çok büyük bir destek ve konumunuzla ilgili çok büyük bir rahatlık sağlayacak der ki Rabbimin size sunacağı kapılar açıldı Kanatlar, melekleriniz size o kadar güzel hani elim kolum bağlı, kısmetim mi bağlı oluyor, tam olacak gibi oluyor, yarım kalıyor. Ben nerede hata yapıyorum, 10 yıldır, 5 yıldır aynı döngünün kaosundayım diyorsanız artık meditasyon ve şifalanma Rabbim sizi en tepeye doğru çıkartıyor. Gözünüzü dört açın. İlişkiler konusunda ruhunuza ait sanatçı kimliği, müzik dinleyen, dans eden, seyahat eden insanla karşılaşmak, tanışmak gibi bir evremiz var. Ama özellikle sevgili akrepler, eşinizi aldatıyor olabilirsiniz, eşiniz sizi aldatıyor olabilir. Gayet mutlu düzeninizde bazı mesajlar, mailler, santajlar, montajlar gündemde olacak kocanızın ya da eşinizin telefonuna dikkat edin. Bir de e, görümce, kardeş sizin, kardeşleriniz ve görümce arasındaki yaşanacak krizler biraz e, ciddi anlamda kriz yaratabilir. Bir de iş gereği gideceğiniz yolculuklarda büyük başarı ve büyük aydınlanma söz konusu olacak. Asla bu yıl biterken haklarımız, düzenimiz, aydınlanmamız, daha had safhada. aile büyüklerimizde sağlık problemi ve ameliyatlar söz konusu olacak. Sevgili gençler kendi hukuksal başarınızı, kendi yönünüzü bulamadığınız sürece hep eksik kalırsınız. Biraz inançlarımıza bol bol dua edelim. Rabbim size güzellikler yaratmış. O enerjiyi kendimize çekelim. Çok öpüyorum. Sevgili yaylar beğeni, yorum, kocaman bir kalp istiyorum sizden. Hepinizi çok seviyorum güzel aile. O yolculuk iş gereği toplantılar hata yapabilirsiniz. Başkasının kafanızda bin türlü tilki dolaştığı için burada toplantılar ışık gibi yanarken siz burada kafanız başka boyuta atılacağı için hataya müsait yapınız var ve yöneticileriniz sizi desteklerken ve bu desteklerde geri adımlar söz konusu olacak. Yeni iş beklentiniz varsa erkek dostunuz, yakın inandığınız ve geçmişteki enişteniz, amcanız bu konuda çok büyük bir destek ve devlet kapınızla ilgili fırsatlar yaratacaksınız sevgili yaylarım. Ama şunu unutmayın, küs olduklarınızla barışma affetme ve sarılma dönemi ailemizde özellikle başka şehirde mal konumuz varsa ailenizin ani satış kararı söz konusu olacak ve kardeşlerden birinin sorumsuzluğu yüzünden maddi olarak ailemiz darda oluyor artık ya bunu aileniz bilince dönüşmeli yoksa çok ciddi zararlar söz konusu olacak yeni iş bekleyenler evet dua ettim ışığım gerçekten dönecek mi diyorsanız bu ağustos ayı size çok güzel fırsatlar ve kapılar var özellikle yabancı firma olabilir büyük kurumsal KC O harfi bir firma ile anlaşma evrenin söz konusu olacak yarım olan ve kendiniz kırık olan birçok noktayı da en iyi şekilde aydınlığa eriştireceksin aşk var rabbim size o kadar güzellik tahtınıza tat koyacak ki yani T ve e, L ve R ve I harfi biriyle Muhteşem krallığınız, aşkla dönüşecek ve evlilik boyutu dediğimiz düşüncelerimiz var. Bu ara boşanma fikri olan ve aile arasında birbirinize giren ve mal konusunda tartışmalar olabilir boşanma sırasında. Baya dengeler bozulacak, baya karışacak insanlar var. Aman ilişkiyi bu şekilde karıştırırsanız siz de eşinizde zarar görebilirsiniz. Mutlu olan çiftlerimiz için diyorum ki tatil planı var, sevgiline hediye var, alma var, mutlu olma var ve bu mutlulukla birlikte yenilikleri katma var. Hadi hayırlı olsun, mutlu ve keyif olsun ama kendi kariyeriniz için meditasyon, e, ilişki terapisi şart. Bazen iyileşmek için kalbi doğru tutmamız lazım. Çok öpüyorum sizi. Ülgülü oğlaklar beğeni, yorum, size kocaman kalp bırakıyorum. Bu kalple birlikte beni destekleyin. Evet sevgili oğlaklar, çevrenizdeki insanlar deli gibi, ruhsuz gibi ve sizin iş ilk ilgili yaratıcı yönünüzü her şeyi kıskanan insanlar ve şüpheci ve sizin gönlünüze zarar verecek insanlar var. Bu kaos içinde kalmayın. Rabbim sizi o kadar güzel işlerle, o kadar güzel dengelerle oturtacak ki başkalarının ihanetini dinlemeyi bırakın. Başkalarının iş hatasını yapmayı, iş hatalarını destek vermeyin. Sizin bu hafta hem işle, hep toplantı hem de başarıyla ilgili inanılmaz ödülleriniz var. Hak size doğru dönecek. İş mahkemeniz, işle ilgili yaşadığınız krizler için önlemek dönemi olarak uyarı veriyor. Yalnız bu ara yeni ev almak isteyenler... İ, Z, R, T harf olanlar 3. ya da 4. kattan ev alacaksınız. Ailenize ait de Aydın, Adana, Ankara, e, Almanya'da malınız varsa burada bazı hukuki hu süreçler olabilir. Dikkatli olun çünkü arkanızdaki hatalar ve aile büyüklerimize icra konuları gündeme getirebilir. Değişim, dönüşüm, tövbe etme ruhunuz var. Artık kendinizle barışıp, Rabbime olan enerjiye doğru tövbe ediyorsunuz. Bu tövbe de tövbe, neye göre tövbe? Belki hatalarınız, dilinizin kemiği, belki şeyleriniz için doğru bir karar. Çünkü siz para ve altınla ödüllendirileceksiniz ve konuşma usluplarınız, çevrenizdeki insanların deli deli tavırlarını yalancı olarak gördüğünüz herkese geride bırakıp yepyeni hayatınıza alacak dostlarınız olacak ve bu alacağınız dostluklarınız yolculuklar, seyahatlerde size keyif verecek. Aşık olmak isteyenler için Bence siz kalbinizdeki esarettesiniz. Geçmiş ölüm duygunuzu hala çözememişsiniz. Ya çöz oğlak ya da yeni anahtarları atılım yap. Araç almak, araçla ilgili kararlarınız olabilir. Şu an ekonomik olarak bazı riskler var. Acele etmeyin. Bir de Güçlü bir insandan kendinize dua Helallik ya da bir hayır yapın ki Enerjinizin boyutu atsın Sevgili gençler korkmayın Diliniz baksanız çok kuvvetli Almanya ya da Amerika hayaliniz varsa Yolculuklarınız olacak Siz o, onda, o duygudan o sevgiden vazgeçmeyin Kocaman kalp veriyorum size Sevgili kovalar Nasılsınız? Beğeniyoruz, yorum yapıyoruz, kalp atıyoruz Birlikte büyüyoruz Sevgili kovalar Hemen bakıyorum İçsel dünyanız ben nerede hataya yapıyor olabilirim? İyilik yaptığım herkes bana hançer gibi dokundu diyorsunuz da maşallah sizin de hançeriniz aslında siz de yılan gibisiniz maşallah. Bu ara herkese böyle e, onların yaptığı hatayı hançer gibi yılanlayacaksınız. Bu da sizin kendi içinizdeki o insanların sizin gücünüze ve hayatınıza zarar verdikleri için karşılık vereceksiniz. Ailemizde özellikle eşimizin rızkı bağlı olabilir. Tam bir işe başlarken yarım oluyor olabilir. Ona bol bol Firz suresi 71 adet okuyun ki onun rızkı ve bereketi aydınlığa kavuşsun. Bu ara yurt dışı seyahatlerimiz ya da gideceğimiz işlerle ilgili yolculuklarda vizemiz, evramız bu tarz hatalar söz konusu olabilir. Yani bu hafta bunları gözden geçirin. vizemizin tarihi bitmiş olabilir, pasaportumuz kaybolmuş olabilir, kontrol edelim. Bu ara evlenmeyi düşünen çiftlerle alakalı noktada da tarihlerde gecikme kararı, ev konusundaki tutamadığımız noktalarda belki 2023'e ertileyebilirsiniz, söz nişan yapıp, 2023 sizin köklenmeniz için daha sağlıklı olacak. Anne, kardeşler arasındaki, kadınlar arasındaki tartışmalara şahit olacaksınız. Ne kadar dengelemek isteseniz de onlar birikmiş olan her şeyi kusma dönemi yaşayacak. Sen beni sevdin, ben sevdin. Çocukluğa kadar ineceğiz. Aman gerek yok. Şu anki anı doğru kontrol edin. Fazla çocukluğa inmeyin. Aşık olmak isteyenler için pasta dilimi var, seçimler var ama siz e belki de o kokuyu arıyorsunuz. Kalbinize ait koku yaradığınız için şu an hayatıma girecek herkes pişmanlık yaratır. Ben bereketimi ve gonca yaprağımı arıyorum diyorsunuz. Evet kırılan kalp şifalanacak. Bu ara evinizde aynanız kırılabilir. E evinizde camlar kırılabilir. Çok fazla evinizde göz var. Yakın çevreniz. Ka e eşinizin tarafı ya da annenizin kardeşleri tarafından çok fazla göze geliyorsunuz O yüzden evinizde Bakara suresi açın Evinizin enerjisi değilsin efendim Kocaman kalp çok seviliyorsunuz Sevgili balıklar beğeniyoruz yazıyoruz Kocaman kalple beni güçlendiriyorsunuz Evet bakıyorum hemen O iş konularımız değil de ailede bazı pürüzlerin gideceği Seyahatler, yolculuklar, anne babayla vakit geçirmek, kardeşlerle alakalı bağlarımızı daha güçlendirmek isteyeceğimiz bir hafta. Bence doğru bir karar. Çünkü uzun süredir iş gereği yolculuklar, vakit ayıramayordunuz çocuklarınızla, sevgilinize. Bu hafta bunları sevgili balıklar, bakın çekiyorum. Karanlıktan çıkıyorsunuz. Karanlıktan çıkıp kalbinizin iyileşmesini istiyorsunuz ve bu iyileşim size hem iş konumunuzda hem de hayatınızla alakalı noktada çok güzel bir zenginlik ve parasal sıkıntıların hepsinin biteceği hatta evlilik teklifi almak evliliğinizle ilgili tarih belirleme noktalarına kadar bilimsel olarak ekrahta ereceksiniz. Yalnız erkek kardeşinizin bağımlılıkları olabilir ya da babanız ya da eşinizin farklı bağımlılıkları gündeme gelebilir bununla ilgili tedaviler başlayabilir ya da eşinizin, eşinizin ailesinde ya da sizin ailenizde genetik de bir gerginlik olabilir sözlü şiddet bu tarz konulara dikkat edelim sevgili ev hanımları eşinizin sülalesi kendi sülaleniz ve artık insanları evinizde misafir etmek istemiyorsunuz onların gerçek yüzünü gördünüz artık sahte konuşmak istemiyorsunuz ama bu, bu böyle devam edecek onlar değişmeyecek siz değişmeyin siz kendi hayatınızdan ödün vermeyin. Bu ara eğitimi yarım olan sevgili gençler, kurs eğitiminiz ya da başarılarınızla ilgili yapmak istediğimiz çok güzel oluşumlar var. Eğer yurt dışına yerleşmek farklı alanlarda fikirleriniz varsa bu Kasım'a kadar bunların altyapısını oturtacaksınız. Hatta göçmenlik başvurunuz olabilir. Bunlarla ilgili niyetiniz varsa bu ölüm dirilmenizi gösteriyor. Mutlaka bu kapıların fırsatı var. Cesaretini oturtun diyorum. Parasal evrede de Çözülmesini istediğimiz birçok nokta aydınlıkta. Yalnız aşk konusunda geçmiş ilişkiler gündeme gelebilir. Bu da sizin kırılan kalbimiz tekrar gözyaşıya dökünebilir. Kim gelirse gelsin hayatınıza gülümseyerek devam. Kocaman bir kalp seviliyorsunuz Allah'a emanet ol.